Insane'nin ilk günlerindeyiz ve benim kripto paralara 1000 dolar yatırma zamanım geldi. Beni uzun zamandır takip edenler biliyorlar, her ay en yüksek piyasa değerine sahip 10 kripto paraya 100'er dolar para yatırıyorum. Bu aslında bir deney. 5 yıl sürecek ve toplamda 5 yılda 60 bin dolar para yatıracağım bir deney. Allah sağlık ve güç verirse inşallah. Ve burada amaç şunu ispatlamaya çalışacağım. Öyle günlük trade yapmanıza, influencer'ı dinlemenize, bu oyuna acayip riskler almanıza, kaldıraşlar yapmanıza gerek yok. En değerli 10 OnCoin'e her ay gidip yatırım yaparsanız ve bunu istikrarlı bir şekilde sürdürürseniz aslında alacağınız sonuç çok daha iyi olacak. Bu teori bana ait değil. Bu bir yabancının izlediği bir strateji. Daha önce videomda anlatmıştım ve iyi sonuçlar almış. Ben de onu taklit ediyorum. Kendime uyarlamaya çalışıyorum. Peki bu ay nasıl geçti? İyi geçti. Gerçekten iyi geçti. Bu ay zararlarımızı kâra döndürdük. Onları biraz sonra paylaşıyor olacağım. İlk ondaki coinlerimizden bir tanesi gitti. Onun yerine harika yeni bir coin geldi. Bir web 3.0 coin'e benim çok heyecanlandığım bir alan. Bütün bunları anlatıyor olacağım. Portföyümün kârlılığını anlatıyor olacağım. Gelecek aya yönelik beklentilerimden biraz bahsedeceğim. Bir de arada küçük bir sürpriz bilgim daha olacak. Hazırsanız başlıyoruz. <gülüyor> Önce stratejinin detaylarını bir hatırlayalım. Her ay gidiyoruz coinmarketcap.com'a. Piyasa değeri, toplam piyasa değeri en yüksek olan 10 coini seçiyoruz. Onlara yatırım yapıyoruz. Bazı istisnalar var. Stable coin'lere yatırım yapmıyoruz çünkü onların fiyatı değişmiyor. XRP, BNB, Shiba, Doge gibi bazı sevmediğim coin'ler var. Onlara yatırım yapıyoruz. Onu zaten daha vardı belirtmiştim ama onun dışında en tepedeki onu seçiyoruz onlara yatırıyoruz parayı. Bitcoin istisna Bitcoin yok bu listede. Çünkü Bitcoin benim ayrı bir portföyüm. Onu zaten bütün bunlardan bağımsız düşünüyorum. Bitcoin bu işi unutmayın. Tilla o ayrı bir mesele. İşte strateji bu. Bu strateji çerçevesinde bu hakkı performans nasıldı? Önce ona bir bakalım. Önce portföyümüzün Mart sonundaki haline bakalım. Mart sonu itibariyle zarardaydık. Toplam yatırmış olduğumuz 3000 dolar. Ocakta başladık. Ocak, Şubat, Mart 3000 dolar yatırmıştık. 2774 dolara indiğini görüyorduk. O dönemde maalesef zarardaydık. Nisan ayındaki fiyatlara bakınca işler biraz değişiyor. Nisan ayında aşağı yukarı bütün coinlerde ciddi tırmanışlar. yaptı. bu tırmanışlar sonucunda, biraz sonra gireceğiz. Portföyümüz 3318 dolara geldi. Yani yeni alım yapmadan önce kara geçmiştir belik ne kadar? %11 civarında. E fena değil 3 ay için açıkası. 3 ay için dolar bazı %11 kar Bana burada şu denebilir tabii. Hocam şu coin'i alsaydım bunlarla uğraşacaksın daha iyi olabilirdi mutlaka. Tekil coin'lerde daha iyi fırsatlar var ama riskler de büyüyor. Unutmayın biz burada riskimizle yönettiğimiz bir stratejinin peşindeyiz. Nisan alımlarını yapmadan önceki duruma baktığımızda 3 ayın sonucunda Ethereum'da %14 kar ettiğimizde. Solana'da %15, Cardano'da %8, Terra'da %60 benim sürpriz coin'lerimden bir tanesi herkese şaşırttı epey. Polkadot %60, Avalanche %14 benim biraz düzenlerden daha iyi kar bekliyordum açıkçası. Polygon'da düşüş var %9 zararımız var, Uniswap'da. Bu DeFi'de biraz sorunlar çıkıyor biliyorsunuz. Uniswap bir DeFi coin'i. Orada %31'lik düşüş var. Litecoin'de %1 kaybetmişiz. Chainlink'de %6 kaybetmişiz. Buna karşın daha sonra Şubat ayında portföyümüze giren Kronos'da ilk başta adı Crypto.com'da sonra Kronos oldu %12 kazanmışız. Cosmos'da %7 kazanmışız. Near protokol bu ay girdi. Henüz o yüzden geçmiş bir performansı yok. Bir Web 3.0 protokolü bugün biraz detayına gireceğiz. Toplamda baktığımızda karlarımız da %11 olmuş ilk 3 ay sonucu itibariyle. Peki Nisan'a ayında neleri kattık portfoya? Aslında portföyün genel dağılımında çok fazla bir değişim yok. 10 coin'imiz geçen ayın ilk 10 coin'ine çok benzer. Sadece Litecoin'e vedalaştık. Bu ay ilk ona giremedi. Onun yerine Near protokol geldi. Hoş geldi. Web30 beni zaten çok heyecanlandıran bir alan. Çok sevindim portfoya gelebilmesine. Bu durumda Nisan ayında Ethereum, Solana, Cardano, Terra, Polkadot, Avalanche, Polygon, Crypto Yeni ismiyle Kronos, Cosmos ve Near protokol satın aldık. Her birine yüzer dolar dağıttık. 3 Nisan alımları, sonrasında 3 Nisan'da sabahın erken saatlerine yaptım alımlarımı portföyümüzün toplam büyüklüğü 4318 dolara geldi. E şu ana kadar 4000 dolar yatırımımızı düşünecek olursak 318 dolar kardeyiz gibi gözüküyor. Mayıs ayında neler getirecek onu biraz sonra konuşacağız. Gördüğünüz gibi Mart ayı kripto paralar için güzel bir ay oldu ama sadece kripto paralar için değil, bütün yüksek riskli varlıklarda fiyatlar yükseldi bayağı. Mesela Nasdaq borsası da bunlardan bir tanesiydi. Ben aslında Tesla'dan bu ay çok daha fazla kâr ettim. Tesla ile ilgili çok iyi haberler aktı. Berlin fabrikası açıldı, Texas şimdi açılıyor. Dün itibariyle satışlarını açıkladılar ilk çeyrek, ilk çeyrek satışları geçen yılın %68 üstünde ki bütün otomobil sektöründe az ciddi küçülmeler var. Bütün bunlarda Tesla'nın değerini ay başlarındaki 800 dolarlardan 1090, 1100'e kadar götürdü. O da bayağı karlı oldu. Bu yüzden hep söylüyorum, evet kripto çok önemli ama bir yandan da hisse senetlerine, özellikle de az hisse senetlerine dikkat etmekte fayda var. Orada da fırsatlar hiç bitmiyor. Peki oradan nasıl yatırım yapabilirsiniz? Tabii ki sponsorumuz BİDAN sayesinde yatırım yapabilirsiniz. Midas benim de bir süredir çok büyük bir keyifle kullandığı bir cep telefonu aplikasyonu aslında. Türkiye'de sermaye piyasası kurallarına tabi. O yüzden güvenceleri hali yüksek. Tabii siz de kendi incelemesi mutlaka yapın web sitesine gidip. Ve Midas üzerinden Amerikan borsalarında alım satım yapabiliyorsunuz. Üstelik mahsaplar oldukça düşük. Normalde piyasada bu işin transaksiyon başı fiyatı 15 dolarlar civarındayken burada 1,5 dolara işlem yapabiliyorsunuz. İlk 4 işleminiz de bedava. Bir de parçalı hisse alabiliyorsunuz. Bu süper bir şey. Mesela Tesla'nın fiyatı cuma kapanışı itibariyle 1090 doları buldu. Büyük para tabi. Öyle yapacağınıza küçük bir parça alacaksınız. Mesela 40 dolar, 50 dolar, 100 dolar onu da Midas üzerinden yapabiliyorsunuz. arayüzlerde gayet keyifli, gayet rahat. Müşteri hizmetleri de iyi. Başınız derde girerse hemen arayıp ulaşabiliyorsunuz. Ben Midas'ı öneriyorum. Şimdi gelin Kriptomarket.comu bir inceleyelim. Ne gibi gelişmeler var kripto pazarında? An itibariyle 18.651 tane listelenmiş kripto para var. Hakikaten acayip fazla. Bunların çoğu bence çöp olacak. 495 tane kripto pazarı var. Bundan bir bölüm çöp olacağını düşünüyorum. Kripto paraların toplam piyasa değeri 2 trilyon 160 bin bulmuş durumda. Bitcoin'in dominansı yüzde 40'lar civarında, Ethereum'de yüzde 19 arada hızla kapanıyor. Hani bazı insanlar Ethereum'un Bitcoin'i geçebileceğini düşünüyorlar. Ben öyle düşünmüyorum ama açıkçası rakamlar beni yalanlıyor, onları doğruluyor. Peki böyle baktığımızda en tepedeki 10 coin'e neler oluyor? Şimdi unutmayın biz Bitcoin'i hep gündem dışında bırakıyoruz bu programda ama Bitcoin'deki gelişmeler çok önemli ve Bitcoin son bir ayda %12 değer kazanmış. Bu e, riskli varlıklara doğru dönüş bir hali yüksek demi bahsettim. Nasdaq borsasında öyle. Bunun sebeplerden bir tanesi, savaşın bitiyor gibi olması, Rusya'nın bu savaşı kazanamayacağının ve nükleere falan başvurmayacağına inanılmaya başlanmış olması. İkinci konu da, bu ekonomi kötüye git için her yerde hem yüksek enflasyon var, hem işte emtia fiyatları çok artıyor. Bütün bunlardan dolayı merkez bankalarının o sert faiz arttırma politikalarından geri dönüleceğine inanıyor. Doğru mu çıkar, yanlış mı çıkar? Biraz sonra bunu yorumlamaya çalışacağım ama... ...temelde bütün riskli varlıklarda bu nedenle yükselme var. Bitcoin'e bundan payını aldı, %12'lik bir değer artışı. Bu arada ilginç bir haber daha, Bitcoin 19 milyoncu Bitcoin geçen hafta üretildi. Artık 19 milyon, 1. Bitcoin'e gelmiş durumdayız. Bundan sonra geriye kaldı, topu topu 2 milyon Bitcoin üretecek. Bu da yüzde yakın zamana yayılacak, hakikaten tarihi bir dönüm noktasıydı. Ama bir Bitcoin'i bir kenara bırakacak olursak, bizim ona bakalım. Ethereum %27 değer kazandı bu ay, muazzam iyi bir performans artışı var. Tether'ı ve BNB'yi, USD'yi koyun dışı tutuyoruz. Solana %50 değer kazandı. Bu ayın iyi sonuç sürprizlerinden bir tanesi. Geçen ay bir çalkalanmıştı Solana biraz. protokolde bazı sorunlar yaşanmıştı. Onları tamir etti, geri döndü. Biliyorsunuz özellikle NFT pazarını iddialı bir oyuncu. Luna bu ay biraz hız kesti. %25'lik yükseliş var. Geçen ay acayip iyiydi ama hala yükselmeye devam ediyor. Cardano, benim sevdiğim Cardano, onun performansı bu ay iyiydi ama açıkçası o kadar çok dayak yemişti ki daha evvel geriye çok da iyi geldi diyemem. %34'lük bir yükseliş var bu ay, 1.17 dolara geldi ve toplam piyasa değeri de 39 milyar doları buldu. Avax, benim yine çok sevdiğim kriptolardan işin içerisinde, Türkler de var Avax'ta biliyorsunuz, 99 dolarlık fiyata ulaştı, %28'lik artış var. Polkadot 23 dolara ulaştığı %32'lik artış var. Polygon %9'luk artış var. Hayal kırıklığı biraz benim için daha iyi şeyler bekliyordum. Kronos bu ay %15'lik yükseliş var. Yeni oyuncumuz Near Protocol. Near Protocol %47 yükselmiş. Keşke ayın başında alsaydık tabii biz şimdi aldık biliyorsunuz. Çok ciddi ona ayarlanacaktık. Niye Near protokol yükseliyor? Çünkü bütün Web 3.0 dünyasında ciddi bir atak var. Portfölümüzde bulunan Cosmos düşmüş maalesef %5. Litecoin %17 yükselmiş. Chainlink %25 yükselmiş. Uniswap %29 yükselmiş. Ama buna rağmen buralardaki zararlar telafi edilemedi. Daha evvel de bahsettiğim gibi Litecoin bu yeni gelenlerle başa çıkamadığı için ilk ondan düştü. Evet, CoinMarketCap.com'da durum bu. Peki Nisan-Mayıs ayı için neler bekliyorum? Ben iyi şeyler bekliyorum. Özellikle Nisan için. Neden? Çünkü genel ekstra olarak Nisan zaten borsaların yükseldiği bir ay. Bu bir olumlu yön. Neden bilmiyorum. İnsanlar bahara gelince biraz daha fazla risk alıyorlar herhalde. İkincisi de bu savaşın etkilerinden dolayı dünyada çok büyük bir ekonomik dönüşüm yaşanıyor. Maliyetler acayip arttı, petrol fiyatları acayip arttı. Bir yandan da özellikle Batı ülkeleri, bursaların petrolüne bağımlılıktan kurtulmaya çalışıyorlar. Bundan dolayı da çok yeni yatırımlar geliyor. elektrikli araçlara, pillere, nükleer santrallere. E bütün bunu finanse edilmesi gerekiyor. Ben bu finansmandan dolayı ve ekonomilerin yavaş yavaş içine sürüklenmekte olduğu resesyon tehlikesinden dolayı ben merkez bankaları biraz gevşeceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz, özellikle yılın başından itibaren düşüşlerin ana sebebi merkez bankaları faiz yükseltecek de Ben orada bir miktar gevşeme olacağını düşünüyorum. Ama unutmayın, adattığım yatırım tavsiyesi değil. Geleceği bilmek imkansızdır. Bu hafta bu piyasaların genel gidişatı ile ilgili video yapacağım. Belki oraya gelebilirsiniz. Ama şimdi küçük bir sürprizim var. O sürprizden bahsedeyim size. Haddini Aş, Visgo Akademi ile ciddi bir işbirliğine giriyor. Visgo Akademi hocaların hocası Ahmet Şerif İzgören'in kurduğu ve içinde binin üzerinde mikro eğitimin olduğu, kişisel gelişimle ilgili, kariyerle ilgili, profesyonelikle ilgili muazzam eğitimlerin olduğu bir platform. Bu platformda bu bin eğitim ayarlanmak için normalde ödemeniz gereken 169 lira. Biz yakın zamanda Visgo Akademi ile iş sayesinde bunu üyelerimize 99 liraya sunuyor Henüz hazırlıklar yapılıyor ama yakın zamanda devreye girecek. 99 liraya 1000 adet eğitim, muazzam eğitimler var. Benim de inovasyonla ilgili ve müşteri ile ilgili eğitimlerim var bu arada orada. Onlar da ilginizi çekiyor olabilirler. Bu indirimde ayarlanmak için tek yapmanız gereken şey sitemize gideceksiniz. Adlin Ağaç.net'e, orada e-bültenimize üye olacaksınız. Bu kadar basit henüz olmamışsanız, bütün üyelere bir ağzısına 169 lira yerine 99 liralık fiyatlar olacak. Bir de bazı üyelerimize burslar vereceğiz ve bunu tamamen ücretsiz yapacağız. Bununla ilgili duyurular yakında gelecek. Şu an altyapı çalışmamız devam ediyor. Umuyorum ki en geç Mayıs ayının başından itibaren üyelerimiz Vizgo'dan ayarlanacaklar. Çok inanıyorum kişisel gelişime. Çünkü evet yatırım önemli ama yatırım yapmak için para kazanmak lazım. Para kazanmak için de kişisel gelişim gerekiyor. Daha doğru kariyer, daha doğru gelişme için. Mutlaka şimdi gidin bizim haddinaş.net'e iyi olun. Bir de istiyorsanız bir yandan gidin Vizgo'yu biraz inceleyin. Ne kadar hoş bir iş birliği olduğunu siz de görüyor olacaksınız. Bizgo'nun linkini aşağıya ve yukarıya bırakıyorum. Aynı şekilde hattinaş.net e üye olması için web sitemizin linkinde yine yukarıya ve aşağıya bakıyorum. diye üye olun ve yakında başlayacak. Bu ilin ayarlanın. Başka bazı sürprizlerimiz ileride olacak. Evet, bugünkü bölümde sonuna geldik. Umarım ilgizi çekmiştir. Umarım nisan Mayıs Haziran ayları çok bereketli geçerler. Eğer bugünkü videoyu sevmişseniz bir like süper olur. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Kendi yatırım stratejinizi aşağıda paylaşın. Çünkü bu sayede daha fazla insan birbirinden bir şeyler öğrenip bir topluluğa dönüşmüş oluyoruz. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.